1872. 1939. 622. 47. Borsa 5. ve Bitcoin 16.927. günü yükselişli kavaptlar. ABD'de çaldıkları eşyaları polise taşıtmak isteyen hırsızlar fena çuvalladı. Kızın cenazesindeki feryadı havuzlardan çıkmıyor Sinan. Ateşin nasıl bir baba olduğunu anlattığı video yürekleri dağladı değerli izleyenler. Edine'de dur ihbarına uymayan araca ateş açıldı. Fetheden ihraç edilen eski polis ağrı yaralandı. X-ray cihazından geçerken güvenlik görevlisi fark etti. Yolcunun camdasındaki cisim ortalıkları karıştırdı değerli izleyenler. meteorolojiden kar uyarışı uyarısı geldi. Yolun büyük bir bölümü beyaza bölünecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdığı iddia edilmişti. Mansur Yavaş'ın doğal gazla indirim talebine hükümet kanalından yanıt geldi. Bakan Dönmez'e canlı yayında soruldu. Karadeniz gazı çıkartıldığında evleriyet ücretsiz verilecek mi sorusu soruldu. Değerli izleyenler, İran'da Türk daşarı kaza yaptı. 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ve bu haberimize gün özetini sana geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.